Evet, bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Bugün e, mühastelik hesaplamanızı METKET'te nasıl gerçekleştiriyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bugünkü webinarımızda inceleceğimiz başlıkları, mühastelik hesaplamanındaki zorluklar, işte METKET nedir, yetenekleri nelerdir, MedCat öğrenmesi zor mudur ve MedCat programı üzerinden örnekler şeklinde sıralabiliriz. Şimdi mühendislik hesaplamalarındaki zorlukları incelemeden önce bugün hesap yaparken neler yaptığımıza bakmakta fayda var. Neler yapıyoruz mesela bir hesap yaparken? E, web taraması yapıyoruz diyelim. İşte literatür taraması yapıyoruz. Kaynak kitaplara göz gezdiriyoruz. İşte bazı makale bölümlerinin veya kesitlerinin ekran görüntüsünü alıyoruz. İşte birazın kağıt üstünde, birazın da işte farklı hesaplama araçlarıyla çıkartıyoruz diyelim. Sonra bunları bir rapor haline getirmeniz gerekli. Yani farklı sebepleri olabilir, iç denetimler gibi, işte amirinize veya yönetime sunmak gibi sebepleri olabilir. Daha sonra bir şekilde tüm bu hesapları işte bir text editor yardımıyla bir araya getirdiniz diyelim. İşte Microsoft Word gibi bir text editor bir araya getirdiniz. Ve o son anda fark ettiniz ki artık her şeyi teslim edeceksiniz. Bir yerde değişkenlerinizden bir tanesi yanlış alınmış. Hadi diyelim çok hata yapmayan birisiniz, her şeye çok dikkat ediyorsunuz. O zaman şöyle değiştiriyorum. Şimdi bildiğiniz üzere mühendislik hesaplamaları genelde tekrarlamalı hesaplardır. Yani bir noktadan tekillik uygulanmış, basit girişinde eğilme momenti dendiğinde hangi mukavemet kitabını açarsanız açın, bunun gidiş yolu ve yöntemi bellidir. O zaman farklı projedeki kesit ölçülerinizin, yani değişkenlerinizin değişmesi gerekti diyelim. O zaman bütün hesabı yeniden yapmanız gerekecek. Şimdi başladığımızdan beri karşılaştığımız maddeleri sıralarsak, birincisi tüm literatür kaynak taramaları ve kağıt üzerinde yaptığımız her şeyi bir araya derleyip toplamamız gerekiyor. İkincisi, hesabınızı sunabilmek için başkaları, başkaları ile de paylaşabilmemiz gerekiyor. Hesabımızın sunduktan sonra bir de izlenebilir olması gerekiyor. Yani hesabımıza bakan birisi bizim aslında ne yaptığımızı az çok anlayabilmesi gerekiyor. Bazı durumda da anlamaması gerekiyor. Yani bilgi gizliliği de ön plana çıkıyor burada. Yani herkes hesabınızı görsün veya müdahale etsin istemeyebilirsiniz. Bilgi gizliliği de ön plana çıkıyor ki bundan daha sonra bahsedeceğim. Üçüncü ve son maddemizde de, Hesabımızın değişen değişkenlere karşı duyarlı olması gerekiyor. Yani benzer bir hesabı yeniden yapmamız gerektiğinde her şeyi sil baştan yapmamamız gerekiyor. Peki Metket nedir? Dünya için yeni bir şey değil. 86 yılından bu yana mühazil hesaplamalarını gerçekleştirmek için varlığını sürdüren bir program Metket. Kolay kullanım arayüzü ile hiçbir programlama dili bilmeye gerek kalmadan kullanım sağlayan işte metinleri, görselleri, hesap tanımlamalarını, tablolar gibi tüm içeriğinizi tek bir sayfada toparlayabilmenize yardımcı olan güçlü bir mühendislik yazılımıdır yazılımdır MedCAD. MedCAD yeteneklerine göz atacak olursak, MedCAD bize beyaz tahta veya defter sayfasındaki gibi bir çalışma ortamı sağlar. Hesaplamalarınızı farklı bir dil bilmeye gerek kalmadan deftere nasıl yazıyorsanız o şekilde çalışma sayfanızı yazıp işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Ve hesap sayfanız her an canlıdır. Yani değişkenlerinizden birinin değişmesi gerektiği an tüm hesabınızda güncellenir. Parametrik hesap yapmanızı sağlar. Yani raporlama dedik sunumun başında ya bunu sadece raporlama için de değil, metket ile firmanıza ve yaptığınız işe de bir standart katmış olursunuz aslında. Yani her defasında Nedir işte bir standart atarsınız, bir şablon oluşturursunuz kendinize, bir template oluşturursunuz. Her defasında da bu standart şablonun hesabınıza başlarsınız. Resimlerdeki örneklerde gördüğünüz gibi. Öte yandan MedCAD birimlere karşı da duyarlıdır. Birimlerle çok basit bir şekilde işlem yapabilirsiniz Metket'te 3 boyutlu datanızı, 3 boyutlu kriyo parametrik datanızı. Yani bu Metket'in en güzel ve bence MedCAD'in en eğlenceli özelliklerinden bir tanesi. 3 boyutlu Creo CAD datanızla Medket sayfasındaki bir hesabı birbirine entegre edebilirsiniz ki bugün bunu da göstereceğim hesapların arasında. Şimdi bu bahsettiklerimse metketin temel özellikleri. Hani kullanması peki zor mudur Medket'i? Ya şunu çok samimiyetle söyleyebilirim. metket öğrenmesi en kolay yazılımlardan bir tanesidir. Çünkü bir defa programlama diliniz yok. Doğal matematik notasyonları var. Hani 2 artı 2'yi deftere nasıl yazıyorsanız hesap sayfasını, MedCAD'de hesap sayfasını 2 artı 2 eşittir yazdığınızda size 4 sonucunu verecektir. Ya da diyelim ki hani bu kadar basit değil, daha ileriye gitmek istediniz, işte ne bileyim lineer algebra, fast Fourier transformu, vektorizasyon, istatistik hesabı, Monte Carlo simülasyonları ne varsa hesaplamak istediniz. O noktada da MedCAD sizi yalnız bırakmıyor. İçinde çok zengin bir tutorial kütüphanesinin yanı sıra Örneklerle de zenginleştirilmiş heart menüsü ve standart mühendislik hesaplarını da barındıran bir worksheet library size birlikte sunuyor. Biraz Birazdan programın içerisinden de göstereyim size. Şimdi bu noktada sunum üzerinden konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Program üzerinden göstermek istiyorum biraz. Evet şu an ekranda Metket'in arayüzünü görüyoruz. Windows programlarından da alışık olduğumuz şerit menü yapısına sahip bakın gördüğünüz gibi. Ve matematik defteri gibi bir sayfa var karşımızda. Ne demiştik? Deftere nasıl yazıyorsanız metket sayfasına da o şekilde yazabilirsiniz dedik. Yani direkt ben buraya herhangi bir kod yazmam, bir sam yazmama falan gerek yok. Direkt 2 artı 2 eşittir dediğimde bana 4 sonucunu verecektir metket. Veya işte birimlerle işlem yapabiliriz demiştik. Bakın birimlerle işlem yapalım. Mesela ben 5 fit artı 10 metre artı 6 yardayı toplamak istiyorum. Sonucu da metre cinsinden değil, santimetre cinsinden almak istiyorum bakın. Hemen santimetreye çevirdim. Birimleri merak ederseniz bakın, met sekmesinde şu anda burada units'i açtığında, metketin içerisinde işte kuvvet birimlerinden tutun işte enerji birimlerini görüyoruz, işte uzunluk birimleri, ne bileyim işte güç birimleri gibi. Yani kullanacağımız birçok alandaki hemen hemen tüm birimler burada mevcut metketin içerisinde. Sonucu şöyle bilimsel gösterimde veriyor. Bunun da ayarı var matket içerisinde. Matformat'te geliyorum. Sonuçları general değil, decimal olarak göster deyip bunu da değiştirebilirim buradan. Fonksiyon tanımlayabilirsiniz veya bir değişken atayabilirsiniz. Ondan bahsedelim. Diyelim ki x'e bir değer atamak istiyorum. Bunun için x 2 nokta üst üste diyorum. 2 olsun değeri. y 2 nokta üst üste 2x artı 25 kadar olsun. Buradan da bir tane z değişkeni belirleyeyim. İki nokta üst dedim. x kare artı ö ne olsun kök y kadar olsun. Eşittir diyelim. Biz hemen sonucu verecektir. Ve değişkenimiz daha sonra değiştiğinde x'ten 2 olmasının vazgeçtim 5 olacaktı bu. Sonucumuz da anlık olarak güncelle, güncellenecektir hemen. Fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. I fonksiyonu B ve h'a bağlı bir fonksiyon olsun. 1 bölü 2 çarpı b çarpı h'ın karesi olsun. Artı 15 metre üzeri 4 ile bunu toplayalım. I'nın sonucunu alacağım. Kaç metre için? 4 metre için ve 3 metre için. Yani B yerine 4 metre koyacak H yerine 3 metreyi koyup bana sonucu versin istedim. Sonucu vermedi. Neden vermedi? Çünkü birim, birimle çalıştığım için burada bakın metre tanımladım. Birimleri kontrol ediyor aynı zamanda. Birimlerinizin uyumsuz olduğundan bahsediyor. Yani burada siz metre üzeri 4 olan bir birimle buradan metre küp gelecek bir değeri toplayamazsınız. O zaman buradaki hatayı düzeltmem lazım. Bunu metre üzeri 4 değil metre küple de toplayayım. Sonucumu litre olarak aldım metre küpten. Bunu da litre değil galon olarak göster diyebilirim. Farklı bir fonksiyonla devam edelim. Mesela şöyle daha yakından tanıdığımız bir fonksiyonla devam edelim. a çarpı x kare olsun artı b çarpı x artı c olsun. Bu fonksiyonun x'e göre çözümünü istiyorum. Yani sembolik çözüm yaptıracağım. Sembolik çözüm yaptırırken kontrol noktayı kullanabilirsiniz. Aslında o sembolik evolution'dur. Şuradaki mat sekmesinde sembolik hesaplamalarla ilgili şudur. Sembolik eşitliği almak için. Ben kontrol, kısa kullanıyorum. Kontrol noktayı tuşladığımda bunu X'e göre çözdür diyorum. Bakın X'e göre köklerini elde ettim. Bakın bu denklemin. Diyelim ki böyle bir tanım gördünüz metket içerisinde ve bunun nereden geldiğini merak ettiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın metketin bu özelliği de çok güzel. Bu bölgeye klik dedim. Sağ üstte help'e klik dediğim anda Help dökümanının size Solve ile ilgili olan bölümünü açıyor. Burada bakın Solve Equation'ın sembolik olarak Solve Equation'ın nasıl kullanılacağını bahsediyor. Bazı örnekleri de burada gösteriyor size. Mesela buradaki bir örnek ilginizi çekti diyelim. E kopyalamak için klikleyebilirsiniz diyor. Klikledim bakın. Eşitliğin üzerine. Yapıştır dedim buraya. MedCat sayfasına yapıştırdım. Bu şekilde de help dökümanını kullanabilirsiniz. Yine... Öğrenmekten bahsetmiştik. Bakın burada PTC Learning Connector'a bağlanabilirsiniz. Bazı hazır worksheet'lere ulaşabilirsiniz burada. Engineering Research'e klik dediğimde. İşte bazı kaynak kitaplardan derlenmiş. işte inşaat mühendisliği ile ilgili, elektrik mühendisliği ile, makine mühendisliği ile ilgili hazır worksheet'lere ulaşabilirsiniz. İşte Kiriş'te iyi uygulanmış girişteki moment hesabı gibi hazır hesap sayfalarına bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Yine tutorial'lara ve help döküme buradan ulaşabilirsiniz. Kısa yollar kullanıyoruz yakın. Yine keyboard shortcuts burada kısa olarak var. Çok güzel bir dokümantasyon yapmışlar programın içerisinde. Hani gerek kurulumla ilgili olsun gerek bu tarz şeylerde olsun. Çok temiz dokümantasyonlar var bu kısımlardan faydalanabilirsiniz. İşte toplama işte nedir? Determinant yapıyorsunuz. Bunun kısa yolundadır gibi. Hemen bu dökümandan faydalanabiliyoruz burada. Şöyle bir sayfamı temizleyeyim. Şöyle bir fx fonksiyonu tanımlayalım. fx fonksiyonu 2 nokta üst üste diyeyim ki 2x küp eksi 3x kare artı sinüs x olsun. f'in değerlerini bulmak için diyelim ki x eşittir 2 için x eşittir 2 için F x'in değeri nedir? Eşittir dediğimde bana hemen bunun sonucunu verecektir. veya şöyle kullanabilirsiniz. Direkt az önce az önce e, I fonksiyonunda da yaptığımız gibi içine yazabilirsiniz. F 3 için değerini göster gibi. Diyelim x'e birden fazla diğer için bakmak istiyorsunuz. Yani şöyle x eşittir bir matris tanımladınız. 1, 2, 3 olsun değerlerimiz. F x'i bu üç değer için hesapla diyebilirsiniz bir değişken aralığı belirtebilirsiniz. Değişken aralığı tanımlamak için yine bir x diye bir değişken aralığım olsun. Sıfırdan başlayıp virgül koyuyorum. 0.1 artışlarla 5'e kadar giden bir değişken aralığım olsun. Yani şöyle direkt x'in sonucunu göster dediğimde 50 satırlı bakın sıfırdan başlayıp 0.1, 0.2, 0.3 diye ilerleyen bir değişken aralığım var. Aynı üst kısımda yaptığım gibi bunu da fx için çözdürebilirim. fx eşittir dediğimde x değerini okuyup bunun için sonuçları alacaktır. Matrisin alt satırlarını göz atmak istediğimizde bakın şu 3 noktaya klip dediğimizde şöyle bir sürükleme butonu gelecektir. Bununla matrisin diğer satırlarına göz atabiliriz veya matrisimiz şöyle çok yer kaplıyorsa boyunu kısaltabiliriz. Sembolik işlemler yapabiliriz demiştik. Mesela böyle bir fonksiyonum var. Fonksiyonun türevini almak istiyorum diyelim. Bunun türevi f üssü x diyelim 2 nokta üst üste. Bakın matematik operatörleriniz buradadır. Türevi integral'i buradan kullanabilirsiniz. Ben genellikle kısa yol kullanmayı tercih ediyorum klavyeden. Yani ctrl shift d dediğimde türevin kısa yolunu bana verecektir. ddx bunu fx'e göre kontrol nokta yapıyorum. Çözdür dediğimde bakın hiçbir değişken tanımlaması yok şu anda. x'in değeri falan yok. Sadece burada yer alan x'e göre sembolik olarak hesabımı çözdürecektir. Şöyle büyük fx'i de integral olarak tanımlayalım ctrl ile shift I kısa yoluyla f fonksiyonu dx olarak bul dedim integralini integralini de elde ettik. Diyelim ki bunları bir grafikte izlemek istiyoruz bakın. Yapacağımız şey plot sekmesinde grafikle ilgili işlemler. Burada işte iki boyut gerek iki boyutlu grafikler gerek üç boyutlu grafikler z yönünde değişkeniniz olduğu zaman üç boyutlu grafikler veya kontrol grafikleri kullanabilirsiniz. Ya işte ben iki boyutlu grafikte göstereceğim şu anda. X'i upload olarak ekle dedim. X ekseninde X'i görmek istiyorum. Y ekseninde ise FX'i görmek istiyorum dediğimde eğrim buraya gelecektir zaten. Grafikle oynayabilirsiniz bakın. Mesela 10 aralığında değil, 3 ile artı 3 aralığında görmek istiyorum. Aynı şekilde Y ekseninde 30 ve 90 değil, artı 10 aralığında görmek istiyorum diyebilirsiniz. Eksenleri çekiştirebilirsiniz sağa sola. Veya işte sıfırlamak isterseniz yine plot çekmesi de bakın. Cross-axis at 0 diye bir komutumuz var. Oradan yine sıfırlayabilirsiniz eksenleri. İşte value'ler görünsün x ekseninde. Şu an y eksenim seçili olduğu için y eksenindeki tick markları ve value'leri gizleyecektir. İşte x değerini seçtiğimde x eksenindeki tick markları ve value'leri gizleyecektir. Ayrıca buraya sadece f(x) değil f'in türevini aldık ve f'in integralini aldık. Onları da ekleyebilirim. Şu Shift Enter ile alt satıra geçiyorum. F üssü X'ti. Bunu da göster. Aynı zamanda büyük F X integraliydi. Bunu da göster. Onların da eğrileri ekrana geldi bakın. Eğrilerin renkleri şu an FX fonksiyonu mesela mavi renkte görüyorum. Diğerlerini de siyah kırmızı renkte görüyorum. Bunlara müdahale edebilirsiniz bakın. Geldim. Şu an FX seçili. Trace color'ı mesela şöyle mavi yap ama line style'ını kesik kesik yap. Biraz da çizgiyi kalınlaştır. Aynı şekilde bu kırmızı görünen integralin rengini kahverengi yap, onda line style'ını nokta nokta yap şeklinde düzenlemeler yapılabilir. Yine grafik arka planı transparan yap diyebilirsiniz. Şöyle kağıdınızla bütünmüş gibi bir görüntü elde etmiş olursunuz. Yine dokümanla ilgili işlemlerde yani bu ana kadar hep matematiksel işlemler tanıttık ama ne demiştik? Metkets sayfasına normal textler de yazabilirsiniz. Eğer ki direkt sayfaya yazarsanız bakın bu yazdığınız matematiksel bir ifade olur. Yani diyelim ki ben adımı soyadımı yazacağım. Bakın Ayhan boşluk yazıp soyadımı yazmaya çalıştığımda yazamıyorum. Çünkü matematiksel bir ifade girişecek Eğer ki tekst oluşturacaksam, textbox'ı seçeceğim veya ctl.t kısa yoldur. ctl.t edeyim. Buraya ben adımı yazabilirim veya işte bir başlık atabilirim. Hesaplamalar gibi bir tekst oluşturabilirim. Yine dökümanı biraz daha böyle düzenlemek isterseniz. Burada işte arka planda kareleri görüyoruz. Döküman sekmesine geldiğimde. Şu an bir sayfa görünümüne sahibiz. Mesela draft şeklinde görünsün. Bütün bir sayfa gibi görünsün. Veya işte e, sayfa tekrar page görünsün diyebiliriz. Gridleri göster gösterme diyebiliriz. Diyelim çıktı alacağız hesabımızdan. Çıktı aldığımızda gridler de gitmesin. Kapatırsak gridleri. Çıktığımızda gözükmeyecektir. Veya işte pdf'e çevirdiğiniz pdf de görünmeyecektir. Yine grid size dilerseniz fine yapabilirsiniz. Bakın şu da güzel bir özellik. Fine yaptığımda hesaplar üst üste bindi. Şöyle yapabilirsiniz. Seçip hesapları bunları dikey olarak şöyle ayır dediğinizde üst üste binen e, hesap alanlarını tekrar ayıracaktır. Yine kenar boşluklarına daha dar seçebilirsiniz veya standart yapabilirsiniz. Yine sayfa ile ilgili ayarlar. Bunlar zaten yabancı değilsiniz. İşte yatay mı görünsün sayfanız, dikey mi görünsün sayfa boyutunuz ne olsun gibi ayarlamaları burada görüyoruz. Şimdi hesap şablonu oluşturabileceğinizden bahsettik. Ne demek istiyorum yani bu hesap şablonundan? Marketin içerisinde bazı default şablonlar var bakın. Şöyle göstereyim. Şu an tamamen boş bir sayfadayım. Yeni bir sayfa oluşturacağım. E, Niva geldim. Mesela default template'lerden bir tanesini kullanayım yeni bir sayfa oluşturmak için. Mesela ne varmış? Firma standartları tanımlaması şeklinde bir şablon var bakın. Önceden oluşturulmuş bir şablon. İşte buraya kendi firmanızın logosunu koyarsınız başlığı bu olur. Önceden hazır elinizde olmuş olur. Sadece olması gereken yerlere işte burada velocity değil de başka bir şey tanımlarsınız. Değerleriniz bunlardır gibi tanımlama yapabilirsiniz. Ve farklı şablon örnekleri de göstereyim size. Mesela sunum hesabı bir sunum şeklinde yapacaksınız. Presentation başlığı. Bakın şu tarz bir format hazırlamış daha önceden kullanıcı. Bunları kendinize göre geliştirebilirsiniz siz. Veya bir rapor şeklinde bunu sunmak istiyorsunuz. Rapor olabilir bu veya bir spesifikasyon olabilir. Bakın şurada spesifikasyon için default bir şablon var. İşte döküman numarası bu, müşteri bu, form bu, detaylar bunlar gibi. Hesaplamalar bunlar şeklinde. Yani tamamen Microsoft 4'te olduğu gibi bir hesap sayfanızı metinlerle, görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Peki kendime bir şablon nasıl oluşturacağım ben? Bakın şöyle yukarıya çift klik dediğimde burada alt bilgi, üst bilgi çalışır sayfada bakın. Sayfanın alt bilgisi, üst bilgisi. Diyelim ki bir görsel ekleyeceğim. Geldim, imaj ekle bir tane browser image dedi klik üzerine şuradan klasörümden mesela PTC logosunu çağırayım. Tamam bu burada yer alsın. Şöyle ortaya bir metin ekleyeyim. metinimi de text formatikten ayarlayayım. Italym yazayım. Gibi. Ve işte sayfamın ha burada bakın spell check de yapar. işte yazdığınız işte şeye uygun mu? Şu an Türkçe profilde çalıştığım için bilgisayarımda onu görüyor buradan Türkiye olarak. Ama yabancı yazdığım için onu test ediyor veya kapatabilirsiniz spell check'i, spell check yapmasın diye. Onu şuradan kapatayım direkt. Tarih ekleyeceğim diyelim, yine döküman sekmesine geldim. Mesela kaydedildiği tarihi şurada yer alsın. Alt bilgiye geçiyorum, alt bilgide ne yazabilir? Mesela sayfa numarası yazsın. İşte burada sayfa numarası hangi formatlarda yazılabilir? İşte page, işte bir, iki sayfanın birincisi mi bir, direkt yoksa bir of bir şeklinde mi yazsın? Bunu belirleyebilirsiniz. Şimdi bütün bir yapıyı ayarladıktan sonra artık nasıl süsleyeceğiniz bu aşamadan sonra size kalmış. Ne metinler girdiniz ne görseller girdiniz. Tamamen size kalmış. Bunu gelip buradan save template dediğinizde bilgisayarıma kaydediyorum bunu. Tabii bunu daha sonra silmeyin. Eğer ki bu template tekrar kullanacaksanız. Şöyle ben şimdilik masaüstüme kaydedeceğim. Diyeyim ki ago tem diye bir isim vereyim. Buna matcat template formatı kaydetti. Bak şimdi yeni bir dosya oluşturacağım. Şunu kullanabilirsiniz. Mesela from my template deyip o masanın üstüne kaydettiğim template'i gösterebilirim. Direkt bunu seçebilirim. Veya her zaman artık bu template'i kullanacaksam Metket'in options'ına geliyorum. Bakın options bölümünde direkt my template klasörü. Birden fazla template'iniz vardır. işte sunum için, spesifikasyon için veya işte raporlama için direkt ee, klasörü de adresleme gösterebilirsiniz. Veya tek bir worksheetim var benim. Her zaman diyorum ki bana yeni sayfa oluştururken bu kaydettiğim bu template'i kullan diyebilirim. Bakın direkt new dediğimde, bakın yeni dokümanı oluşturuyor. Burada oluşuyor dikkat ederseniz yeni sayfalar açılıyor. Az önce oluşturmuş olduğum templatele oluşturacaktır. Eğer ki ben bu dokümanı kaydedersem, Hesaplarımı yaptım diyelim. Kaydediyorum bu isimsiz dokümanı. Bakın kaydettiğim tarihi yazacaktır buraya. Yine sayfa bilgisine girmiştik. ikinci sayfaya geçtiğinde bakın sayfa bilgisi de otomatik güncellenecektir. Her sayfada bu alt bilgi, üst bilgi ekranıma gelecektir. Şimdi bu fazla sayfaları şöyle bir kapatayım. Şuradan devam edeceğim. Farklı bir örnek açacağım. Şimdi burada bir örneğimiz var, şöyle bir örneğimiz, tek noktadan yük uygulanmış, basit bir kirişin eğilme momentini hesaplayacağız burada. Şimdi dokümanı aynı Microsoft Word olduğu gibi düzenleyebiliriz demiştik. Başlığı bakın Text Formatting sekmesinde işte kalınlığını arttırdım, yüksekliğini arttırdım, ortaladım diyelim. Veya işte rengini değiştirdim gibi işlemleri kolayca yapabiliyorum. Daha önce dediğimiz gibi yabancı olmadığınız işlemler. Önce hesaba başlamadan önce kesitle ilgili tanımlamaları yapacağım burada. Şimdi burada kesitin bir görselini ekleyebilirim. Az önce yapmış olduğum gibi. Pardon, text git diyelim. Image dedim. Browse for image deyip. Mesela kesit resmim burada. Direkt resim çağırabilirim. Veya matcat'in şöyle bir özelliği de var. Şu ole object dediğimiz gömülü object çağırabilirsiniz. İşte bu Excel'deki bir tablo olabilir. Ne bileyim. Paintbrush'ta çizilmiş bir resim olabilir veya bir slide sayfası olabilir, direkt burada oluşturabilirsiniz veya oluşturulmuş bir sayfanız vardır. İsterseniz direkt dosyadan da çağırabilirsiniz. Mesela şöyle, bir PowerPoint'te çizdiğim ufak bir görsel var şöyle. OK dedim. Şöyle sayfam değişmedi, sadece şey, draft görünümüne geçti. Objektim şurada geldi, sadece dokümanı tekrar sayfa görünümüne getiriyorum. Şöyle büyüklüğünü biraz küçültelim. Bakın bunun özelliği de şu, her zaman linkli oradaki ee, slayta, PowerPoint slaytına her zaman linkli. Çift tıkllediğimde şöyle PowerPoint'ı açacaktır bakın. Diyelim ki düzenleme yaptım burada. Şöyle işte kopyaladım bunları, renklerini değiştirdim diyelim. Şöyle bazılarını renklerini değiştireyim. Style'ını siyah yapalım diyelim. Şunu da sileyim diyeyim. Bakın kapattığımda tekrar metket sayfasına geçersem Buradaki görselle otomatik olarak güncellenecektir. Her zaman link görecektir yani oradan. Bu objektlerle de çalışabilirsiniz metket içerisinde. Şimdi ben objektif siliyorum. Ben görselimi ekledim. Görsel üzerinden devam edeceğim. Şimdi kesitle ilgili tanımlamaları yapacaktık önce. Çünkü bir kirişe yük uygulayacağız. Diyelim ki B ölçümüz 10 cm olsun. D ölçümüz 15 santimetre olsun. Atalet momentini buradan hesaplayalım. 1 bölü 12 çarpı b çarpı haş küp eşittir diyelim. Hemen bir sonuç verdi fakat biraz garip bir sonuç verdi bize dikkat ederseniz. Kilogram üzeri 3 metre üzeri 7 bölü saniye küp gibi bir sonuç verdi bize. Çünkü şundan dolayı verdi. Ben aslında haşı tanımlamadım. Buraya haş geldi bakın. Rengi de şu an yeşil görünüyor. Onun yeşil görünmesinin bir sebebi var. Zaten normalde bakın eğer ki şunu bir sileyim. Eğer ki değişkeniniz tanımlı değilse A ile B'yi toplayın bakın. A'nın tanımlı olmadığı için size sonuç vermeyecektir. A ancak tanımlıysa size sonuç verecektir hesaplama. Peki bu H nereden geldi buraya? Bakalım H neyi veriyor bize? Eşittir dediğimizde böyle bir sonuç veriyor. Şimdi burada metketin içerinde bunun yeşil olmasının sebebi bunun aslında bir sabit olması konstant olması konstantlara bakarsanız şu menüyü açtığınızda haşı burada gördüm bakın aslında h Planck sabitiymiş işte farklı sabitlerde var burada işte pi rakamı var ne bileyim ışık hızı var burada İşte R'ye bakarsak molar gaz sabit olduğunu görüyoruz bakın uygulayayım mesela C eşittir dedim Işık hızını verdi bana veya R'yi gördük orada büyük R eşittir dedim Şimdi multiple definitions olabilir diyor. Onun label'ını constant veriyorum. Şöyle eşittir dedim. Bakın molar gaz sabiti ne bize direkt olarak verdi. O zaman ben formülümde bu haşı değil aslında buradaki D'yi kullanmam gerekiyor. Hemen sonucu D eşittir deyip alalım. metre üzeri 4 değil. Bunu da santimetre üzeri 4 olarak görelim. Evet atalet momentimizi hesaplattık burada. Aşağıdan devam ediyorum. Yine metketin güzel özelliklerinden bir tanesi. Excel'de bir tablonuz var. Tabloda değerleriniz var. O değerleri buraya almak istiyorsunuz. Yani Excel tablosunu okutmak istiyorsunuz. Input Output Read Excel fonksiyonu var. Bu sadece Excel e, dokümanı olmayabilir. Herhangi bir notpad'de bir veriniz de olabilir. Bir text, txt dosyasında bir verileriniz de olabilir. O verileri de e, data file name'den okutabilirsiniz. Ben şu an Excel dosyası kullanacağım. Bu Excel dosyası da benim Elastic değerlerim var. Şu dosyayı okuttuğumda bakın Excel'in içerisindeki hücreler karşıma geldi. Şimdi bütün hücreleri almak istemiyorum burada. Sadece 15 ve 18 arasında ABC kolonlarını getirmek istiyorum. Insert dedim. Bunu şöyle getirdik ve bunu data diye bir değişkene atayım. Data benim uydurduğum bir değişken. X de olabilirdi, Y de olabilirdi. Şimdi data eşittir dediğimde bakın okumuş olduğu Excel'deki Hücreleri bana burada gösterecektir. matris şeklinde. Diyelim ki işte A15'i almışsınız. A14'ü alacaktınız. Bir üst hücreye geçeceksiniz. Direkt buradan değiştirebilirsiniz. Tekrar seçim yapmadan bakın. A14 ile işte C18'i almasın. C17 bir üste kaydırdınız diyelim. Direkt buradan değiştirerek bu datanın güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben bu hesapta şu alüminyumun elastisite modülünü kullanacağım. O zaman bunu da e diye bir değişkene atayım. Tanımlamış olduğum datanın pardon datanın 2. satır 1. kolondaki neden 2. satır 1. kolon? Bunun da ayarı var. Aslında ee, baktığımızda 3. satır 2. kolon gibi görünüyor. Şimdi onunla ilgili ayar şurada bakın. Orijinal 0 ya da 1 kabul edilmesi. Şunu alayım bakın. göstereceğim değerin değiştiğini. Şu an orijin 0 olduğu için aslında satırları 0, 1, 2 diye sayıyor. Normalde bizim aslında e, ortaokul lise matematiklerine alışık olduğumuz 1, 2, 3 şeklinde sayarız satırları. Ee, bunu bir de şöyle gigapascal olarak alacağım. Onu da ekleyeyim yanına. Pascal değil gigapascal olarak al bu değer diyeyim. 69'u aldım şu anda. Şimdi orijine göre bu değerin değiştiğini göstereceğim size. Bakın 1 olduğunda o zaman 0, 1, 2 diye saymayacaktır. 1, 2, 3 diye sayacaktır. Şimdi şurada 65, 90 değeri olduğu için ondan dolayı değişiyor. Aslında bunu 3, 2 diye değiştirmem gerekecek şu anda. Aynı 69'u almak için. 3, 2 dedim bakın. Aynı şeye geldi. Yani oradaki farklılık bundan dolayı kaynaklanıyor. 2, 1 bunu tekrar 0 yapalım. Şimdi elastik sistem modülünü aldıktan sonra gelelim kirişle ilgili tanımlamalara, yükün uygulandığı konumla ilgili tanımlamalara. Kirişimizin uzunluğu 15 metre olsun. Yükümüz omega eşittir 500 Newton olsun. Ve yükün uygulandığı A noktası 11 metre olsun. Şimdi benim amacım burada bu yük uygulandıktan sonra eğilme, moment ve eğilme diagramlarını elde etmek. Şimdi tabii ki burada e, hani mukammet derslerine çok girmeyeceğiz. Bazı temel şeyleri yapıp işte değişkenler nasıl tanımlanır, fonksiyon nasıl yazılır, bunlardan bahse, bunlardan bahsedip e, amaç burada metketin e, metkette hesap nasıl yapılır, bu gibi konuları öne çıkarmak. Yükün uygulandığı noktayı tanımladık. Atalip momentimizi, elastisite modülümüzü tanımladık. Geldim o zaman kuvvet dengesini oluşturmaya. Ne yapıyoruz kuvvet dengesinde? İşte RA'daki tepki kuvvetini bulacaksak B'ye göre moment alıyoruz. Veya işte B'ye göre moment alıyoruz gibi. O zaman yazıyorum. RA, iki nokta üst üste diyorum. Şimdi ben RA'yı elde edeceksem, B'ye göre moment aldığında ne olacak? RA çarpı L omega eksi yönde, eksi Omega çarpı L eksi A olması gerekiyor. Tamam formülümü yazıyorum o zaman. Ee, omega çarpı L eksi A yazdım. Bölü L geldi. Eşittir dedim. 30.30 liton A'daki tepki kuvvetini buldum. Şimdi B'dekini de iyi görüntü olarak hesaplayabiliriz ama zaten Omega eksi RA yaptığımızda bu da bize RB'yi verecektir. Omega eksi v a deyip eşittir dediğimizde bu da b'deki tepki kuvvetini verecektir. Şimdi kesme kuvvetini elde edelim buradan. Kesme kuvveti de, şimdi kesme kuvveti yükün uygulandığı konumda oluşacaktır kesme kuvveti. Ve ben daha sonra şunu görmek istiyorum. Şu an a yükün uygulandığı konum ama ben bir x değeri atlayacağım. İşte x 3 metre olabilir, 5 metre olabilir, 11 olur veya 14 olabilir. X'e verdiğim değere göre e, kesme kuvvetinin değerini görmek istiyorum. O zaman kesme kuvvetini X'in bir fonksiyonu olarak tanımlamam gerekiyor. VX eşittir diyorum. RA. Ne dedik? X'i atacağız buraya. Şimdi bakın kesme kuvvetine baktığımızda mesela şu bölgeyi incelediğimizde RA kuvveti. RA burada kesme kuvveti. RA, RA, RA, RA. Nerede kesme kuvveti geldi? Omega'nın uygulandığı noktada geldi. O zaman burada artık ikinci bölgeye geleceğiz. O zaman RA ee, yani x'imiz a'dan büyük olduğunda omega'nın uygulanması gerekiyor. Yani e, ra değerinden omega'yı çıkartmamız gerekiyor. Bunun için hesaba şart ekleyebilirsiniz. Hesaba şart eklemek için baş, e, yani normalde aslında şu yapacağım şudur. Ra eksi omega'yı da ama ne zaman çıkarsın omega'yı ra'dan? Başına parantezle ekliyorum. Omega'yı değil önce parantezimi açıyorum. X değeri a'dan büyük olduğunda çıkarsın. Çarpı omega diyorum. Ya bakın şimdi şöyle sonucu görürsem 3 metre için al sonucu dediğimde 133.33 Newton. İşte 10 metre için al dediğimde 130.3. Kaçtı bizim a'mızın değeri? 11 metrede O zaman 12 yaptığımda artık ra'dan şeyi çıkaracaktır. Omega'yı çıkaracaktır. Bakın 12 yaptığımda Değeri çıkartıyor. Yani aslında kesme diyagramımız ikinci bölgeye geçmiş oluyor değil mi? Şimdi bunlarla çok fazla e, yoğunmayacağım. Zaten e, yöntem belli. Herhangi mukavemet kitabından da açılıp işte moment diyagramı eğilme e, formülleri nelerdir? Bunları direkt uyguluyoruz burada. Yine bakın e, moment formülü x'e bağlı olarak oluşturulmuş. İşte x'in a'dan büyük olduğunda uygulansın gibi şartlara dikkat edin. Aynı burada yaptığımız gibi şartlara bağlanmış formülün yazımı. Artık Y eğilmeyi elde ettiğimde mesela direkt şunu bulabilirim. Y 3. metredeki eğilmeyi bana göster. Milimetre olarak göster. 6.87 veya işte R 12. metredeki eğilmeyi merak ediyorum. Veya kirişin tam ortasında ne kadar? L bölü L olarak tanımlamıştık. Kirişin tam ortasında L bölü 2'de ne kadar gibi? Eğilmeyi görebiliriz buradan. Veya hani böyle tek tek değer yazmak yerine az önce bir aralık değişkeni tanımlamıştım bakın nasıl tanımlıyorduk aralık değişkeni x sıfırdan başlayıp girişimin sıfır uzunluğundan başlayıp 0.1 metrelik artışlarla bana bunu l'nin sonuna kadar alsın yani aslında x'in şu değerlerini aldım sıfırdan başlayıp işte 0.1'den ee, kaça kadar diyor gidiyor l'nin sonu 15'te 15'e kadar gitmesi gerekiyor 15'e kadar giden 0.1 artışlarla bir aralık değişkeni aldım Şimdi o zaman kesme diyagramı, moment ve eğilme diyagramlarıma geçebilirim. Plot'tan x'e plotu ekliyorum. Geldim bunu X'e bağlı görmek istiyorum. VX'ti değil mi kesme formülümüz ve x'e göre göster bunu bakın. Birimleri zaten yukarıda hesapta tanımladığımız için direkt verdi. 0'dan 15 metreye kadar kesme kuvveti şu noktada meydana geliyormuş. Aynı şekilde moment diyagramını da oluşturuyorum. Mx'i burada göster. Veya işte birimi buraya jul olarak verdi. Jul değil de Newton metre olarak göster diyebilirsiniz. Biraz daraltalım formüllerimizi, yer açalım sayfadan Son olarak da eğilme diagramını alacağım. Bir grafik daha ekledim. Eğilme diagramımız y YX'e bağlıydı. Bunu da X olarak göster. Yalnız YX'i metre değil, milimetre görmek istiyorum şeklinde. Alabilirsiniz bakın. Şimdi bu grafiklerin üzerinde grafik üzerinden bilgi okuyacaksanız eğer şu markerlardan faydalanabilirsiniz. Yatay bir marker ekledim bakın. Şöyle grafiğin hangi çizgisini okuyorsanız bakın o çizgiyi size burada gösterecektir. Yani maksimum mail master burada 13.35 gibi bir değer olduğunu okuyabiliyorum. Ve işte e, ihtiyaç duyarsanız dikey marker ekleyip aynı şekilde grafiği izlemek için işte grafiğin belli bir noktasında o bölge nereye denk geliyor gibi daha kolay izlemek için markerlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi metket içerisinde bu standart grafiklerin yanı sıra bir de chart komponent dediğimiz bir eleman var. Chart komponent bize daha zengin bir ee, grafik detaylandırma sunuyor. Şöyle açarsam chart komponente. Mesela bu chart komponente x ekseni için bana x'i göster. y ekseni için de bana y x'i göster. Bakın hemen grafiğim geldi. X'i nereden aldı? Şurada tanımlamıştım değil mi? X aralığını tanımlamıştım, Y'yi de zaten buradaki fonksiyonu yazdırdık, eğilme fonksiyonunu yazdırdık. Direkt aynı eğri bu kısma da geldi. Şimdi chart alanını düzenlemek için detaylandırabilirsiniz demiştik. Şöyle çift klik yapıyorum chart'ın üzerine. Şöyle bakın, bir pencerem açıldı. Mesela burada arka planı biraz daha zenginleştirebiliriz. İşte bir renk atayabilirsiniz arka plana. Şöyle sarı görünsün veya işte gradyan şeklinde görünsün gibi. Düzenlemeler mevcut. Mesela buna bir title verebiliriz. Ne olsun bu? İşte sayım diyagram olsun. Bu tab'da değil. İşte grafiğin üstünde yer alsın gibi. İşte yazı ile ilgili özellikler. X ekseninde ne yazsın? X ekseninin title'ı. Kiriş uzunluğu yazsın. Y ekseninin title'ında ise deplasman yazsın. Gibi düzenlemeler yapılabilir veya işte X'e gelip burada X ve Y'ler ızgara şeklinde, grid şeklinde görünsün mü bu gibi düzenlemeler yapılabilir bakın. Burada düzenleme yapıp kapattıktan sonra grafik chart elemanınıza da bu değerler yansıyacaktır. Ve burada girmiş olduğunuz expression'ları da şöyle gizleyerek daha derli toplu bir görüntü elde edebilirsiniz grafikleriniz için. Şimdi burada değerli toplu görüntü demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki işte bir hesap yaptınız. Şuradaki formülü kopyalayayım. Demiştik ki bu hesabı birilerinin izlemesi gerekiyor. Bazen de izlememesi gerekiyor. Yani paylaşmamanız gerekiyor. Elle müdahale edememesi veya görmemesi gerekiyor olabilir. O gibi durumlarda bu tarz hesap alanları oluşturabilirsiniz bakın şurada araya bakın şurada araya ekleyip formülü içine yapıştırdım bakın istediğim zaman kapatabilirim çıktı alacaksınız diyelim çıktı da işte bu kısmın çıkmasını istemiyorsunuz diğer raporlama kısımları çıksın o zaman arayı kapatabilirsiniz ne zaman hesabı inceleyecekseniz o zaman açabilirsiniz veya müdahale edilmesini istiyorsunuz demiştik o gibi durumda da şöyle bakın sağ click'de protect araya değil bir şifre oluşturarak müdahale edilmez duruma getirebilirsiniz şu an bakın kapalı hiçbir şekilde bu arayanın içerisinde müdahale edemiyorum ne zamana kadar ta ki bunu unprotect yapana kadar şu an tekrar açık veya kapansın şifreyi bilmeyen bunu hiç görüntülemesin o zaman bunu expand collapse olarak protect araya yap dedim Bakın şu an Sadece bunu şifreyle açmam gerekiyor tekrar hiçbir şekilde görüntüleyemem bunu Unprotect deyip şifreyi girdiğimde Tekrar açıp iç görüntüleyebilirim. Bu hesap gizliliği için metketin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi diğer örneğe geçmeden önce yine Metkette kullanılan bir özellik var. Az önce bir Excel fonksiyonu oluşturmuştuk. ReadExcel'den bir Excel tablosu okutmuştuk. Bir de Excel komponent dediğimiz bir yapı var. Excel'in içerisinde. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta bunun Şöyle çok farklı bir kullanım var. Değişik bir örnek olduğu için göstermek istiyorum bu yüzden. Diyelim ki şöyle. Check isminde bir fonksiyon oluşturduğunuz. Bu check fonksiyonu A ve B'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Yani check'in burada bir önemi yok. Bu benim belirlediğim bir şey. Yani F, A, B de olabilirdi bu. Burada bir şart oluşturuyorum. If dedim. Ha şimdi bakın mesela if gördüğünüz bunu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın if seçilirken şöyle help'e kliklediğimde. Gelecek mi help penceresi? Bakın condition nasıl oluşturulur? Nasıl oluşturulmuş bakın. Condition yazdığında eğer ki condition turuysa x'e dönecekmiş. Aksi durumda y'ye dönecekmiş. O zaman ben ne istiyorum? If'i yazdım. Eğer ki a değeri büyükse b'den virgül dedim. Okey yazsın. Else durumunda ise not okey yazsın. Şimdi şu Excel komponent bir kenarda dursun. Sadece şu fonksiyonu göstereceğim size öncelikle. Diyelim ki şöyle n reg diye bir değerim olsun. Bu değerim benim. 10.000 rpm olsun. Birimini de verelim. Bir de n0 gibi bir değerim olsun. Bu n0'ım da benim. 35.000 derece bölü saniye olsun. Bir derece bölü saniyeyi almadı. Şöyle yapalım şimdi bakın check fonksiyonunda iki n'in de değerini yazacağım check fonksiyonu n requirementlı. a yerine koy n sıfırı bunun yerine koy okeymiş yani demek ki a değeri b'den büyükmüş şu anda bakalım küçük olduğunda not okey yazacak mı küçük olduğunda not okey yazıyor şu anda tamam şimdi benim amacım burada şu bu değeri böyle kullanmayacağım. Bunlar burada kalsın. Bu değeri bu şekilde kullanmayacağım. Excel komponentin içerisine yerleştireceğim bunu. O zaman ee, alıyorum bunu Çek işlemini Şöyle biraz genişletelim Insert input expression dedim. Buraya yapıştırdım. Buradan da eşittir sonucunu almayacağız. Bakın girdiğimde direkt not okey diye buraya yazdı. Canlı olarak değiştiriyor. O zaman şunu da yapayım ben. Çift klik dediğimde Excel dökümanı açılacaktır bakın. Mesela burada biraz düzenleyebilirim bunu. Kolun bitti. 24 yapayım. Çok geniş yaptık ama. Şimdi biraz daraltalım. 20 olsun. Kalın yapalım. Şöyle ortalayalım. Şimdi burada Excel'in özelliğinden faydalanıp bir kural oluşturayım. Diyeyim ki bu kuralda spesifik textim okey olduğunda benim formatım yeşile dönsün. Okey dedim. Bir kural daha oluşturacağım. Benim spesifik tekstim not okey olduğunda da kırmızıya dönsün. Okey. Okey dedim. Kapattım bu egzeli. Biraz şöyle şunu küçülteceğim. Daraltacağım çünkü. Formatting, şunun boyutunu küçültelim. Şunu bir daraltalım. Burayı da böyle kısalım. Kapattım. Burayı da kapattım. Şöyle bir buton gibi görünüyor. Bakın dikkat edersiniz. Şimdi diyelim ki hesapları yaptım. Burada bir requirement olan bir RPM değeri var. Bu da hesap sonucumdan geldi. Ve hesap sonucundan geldiği gibi işte hesap sonucuma uygun mu değil mi? Sayfam üzerinde bir check, check buton oluşturabilirim bu şekilde. Ne zaman ki Değeri sağlamayacaktır. Buradaki condition şartı sağlamayacaktır. O zaman not ok diye kırmızıyla uyaracaktır beni. Veya işte sağladığında yeşille ok şeklinde uyaracaktır. Bu tarz kullanımları da metket içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim kriyo parametreye. Kriyo parametrik ile metket dokümanını nasıl ilişkilendireceğimize. Şimdi bunları kapatabilirim. Kaydetmeme gerek yok. Şöyle yeni bir sayfa açılsın. Buna da gerek yok. Şimdi Creo ile Medkit kullanmanın iki tür yöntemi var. Birincisi daha önce görmüşsünüzdür. Applications sekmesi altında PTC Medkit diye bir butonumuz var bizim. Bu eğer ki bunu kullanıyorsanız Metket sayfasını parametrik datasının içerisine gömmüş olursunuz. Bu size ne avantaj sağlar? Ayrıca bir yerde bir Metket sayfası aramazsınız. Datanızın içerisinde var olur. Yani datayı PRT dosyasını ve ASM'nizi kaydettiğinizde MedCAD sayfası onun içerisinde gömül durumdadır. Ayrıca MedCAD sayfası oluşmayacaktır. Ve hesabınızı bu data üzerine gerçekleştirmeniz gerekir. Bakın hemen basit bir örnekle hızlıca gerçekleştirelim. Bir küpümüz olsun. Şu şekilde bu kübümüzün şöyle bir m parametresi olsun m, pardon n ölçüsü olsun şöyle boy ölçüsü olsun applications'a geldim şu an bir madcap dosyam yok olursa dışarıdan ekleyebilirim daha önce oluşturdum diyelim insert worksheet diyerek ekleyebilirim ben olmadığı için burada oluşturacağım yeni metket sayfam oluştu dedim ki ben burada a eşittir 100 olsun. Şöyle biri büyük biri küçük olmasın. A eşittir 100 olsun. B eşittir de 2A artı 25 olsun diyelim. Sonucu 225. Şimdi amacım şu. Bu basit örnekte. Buradaki en ölçüsünü kriyoparametrikten okusun. Medcat sayfası üzerindeki A değerine bunu yazdırsın. A değeri de B'yi hesaplayıcı için B'yi de tekrar kriyo parametreye gönderelim. O zaman bunu bu döküman içerisinde gelip input outputa geliyorum ki bu A'yı input olarak ata, B'yi de output olarak ata. Bu input ve outputların isimlerini düzenleyelim şu şekilde. Şurada alias kolon alt yaz isimler önemli çünkü bu isimlerle kriyo parametrik tarafında görünüyor. O yüzden bunları düzenliyorum. Push and say dedim. Şimdi krioparametrik tarafında bilgi gitmiş olması gerekiyor. Bakın data üzerinde relationsı açıyorum. Şu relationsta alt kısmak lokal Parameters bölümünde Currintan old sublevels görüntülerseniz, bakın metketten gelen input bilgisi ve metkette gidecek olan output bilgisi. Buradan sonra yapacağım tek iş buradaki ölçülerle. Buradaki parametreleri birbirine ilişkilendirmek. Diyelim ki ne dedik? Biz buradaki en ölçüsü input olarak metket'e gidecek. O zaman diyorum ki bunu relation'a ekle eşittir diyorum. Bu bu değeri en belirleyecek. Pardon, enter'e bastım yanlışlıkla. Boyu da output olarak alacağız dedik. Bu boyu da belirleyecek olan metket'ten gelecek olan B ölçüsü. Şimdi verify dediğimizde Okey diyelim ve Regenet edelim. Bakın Regenet ettiğim gibi şu anki mevcut ölçüm kaç? 162. Metket'in Update olduğunu söyledi bana. O zaman şunu yapmam gerekiyor. Şu sağ üstte bir Metket ikonu göreceksiniz bakın. Medcat sayfası gömülü olduğu için. Aç diyorum Medcat sayfasına hesabım geldi. Update Input diyorum 162 değerine göre B'yi hesapladı. Bunu hesapladıktan sonra tekrar bilgileri krive göndermem gerekiyor save de save gibi görünmezdik onun kryo parametri için oluşturduğum için save and push şeklinde çıkar. Yani kaydetle bilgiyi gönder şeklinde. Bak tekrar döndüm, recenet ettim. Oradaki değere göre boyumun ölç, ölçüsü, boy ölçüsünü vermiş oldum burada. Ya da basit görelim tekrar. 100 olarak belirledim. Recent ettim. Tekrar metket'in update olduğunu notification olarak gösterdi bana. Dönüyorum metket sayfama. Update input diyorum. Güncellendi inputlarım, tekrar save and push diyorum, tekrar Creo sayfama dönüp regenerate ediyorum. Şimdi bu gömülü worksheetlerle çalışmak, gömülü worksheetlerle çalışmak bu şekilde oluyor. Yani bilgiyi değiştirdiniz, metket sayfasına döndünüz, tekrar inputları update edip Creo Parametric sayfasına dönüp modeli güncellediniz. Şimdi farklı bir model açacağım. Bu model üzerinde de Metcet sayfasını arka planda bir solur, bir çözücü gibi çalıştıracağım. Yani hiç Metcet sayfası açılmayacak, sadece üzerindeki hesap bilgisini okuyacak. Şöyle örnek datamı açıyorum. Şöyle bir klaç ee, datası var üzerinde karşımda. Bununla ilgili Metcet hesabını da göstereyim. Şimdi detaylarından bahsedeceğim. Şimdi bakın bu kavrama datası üzerinde bazı diskler var. Şurada bakın göreceğiniz diskler. 3 tane var şu anda. Yani aslında şurada bakın patenle yerleştirilmiş o diskler. Benim hesap sayfamda burada girilecek bir tork değeri var bakın. Ya yani Belirleyecek olduğum bir tork değeri var. Onu şöyle yukarı alırsam önceden değiştirmişim. Bu tork değerine göre mesela 650 iken kaç veriyormuş bize? 6'yı veriyormuş. Değiştirelim bakalım. 770 yapalım. 770 iken 8'i veriyormuş. Veya işte 350 yapalım. 350 iken plate sayısını işte hesaplamayı gerçekleştirip plate sayısını 3 veriyormuş. Yani amacımız burada şu. Bir tork değeri belirleyeceğim. Ne kadar bir tork gerekiyorsa bu değeri ben belirleyeceğim. Bu değeri belirledikten sonra yani şuraya e, Q'in değerini girdikten sonra hesaplama bana bir plate sayısı değeri verecek. İşte 3 olabilir girdiğim değere göre tok değerine göre 5 olabilir 6 olabilir. O almış olduğum e, plate sayısı çıktısını da buradaki paterne etki etsin istiyorum. Şu anda kurulmuş herhangi bir şey yok. Şu an kurulu olan tek şey sadece bakın buradaki patern patern değiştirdiğimde mesela 3'ü 5 yaptığımda plat sayısını 5 yaptı bakın. Buna göre ne oldu? İşte şuradaki mor bir parça görüyorsunuz bakın. Mor parçanın konumu değişti. İşte yayların ee, boyları değişti. Ve aynı zamanda şurada bir kovan var bakın. Kovanın boyu değişti. Biraz daha arttırayım. Tekrar görelim isterseniz. Buradaki paternim şuradaydı. 5 yapmıştım en son. İşte 7 yapayım. Rejenet ettim yaylar ve mor parçanın konumu ve kovanın yükseklik ölçüsü değişti içerisinde. Şimdi bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Geliyorum relation'a. Şunu tekrar şöyle 3-5 gibi bir değeri getireyim. Şu an henüz metketli işim yok. Şu an kriyo parametrik tarafında bu ilişkilendirmeyi sağlamam gerekir. Amacım ne burada? Buradaki paten sayısını bir parametrenin kontrol etmesi. O zaman diyorum ki geldim burada Bakın burada bazı var, bu relation'lar dediğim gibi şu parçanın konumunu ayarlayan, işte yayın uzunluğunu ayarlayan relation'lar Yani şu anki konumuzda şey yok, yani yapacağımızla ilgisi yok Onları da önceden kurmak zorundaydım, vakit kaybetmemek için Şimdi ne demiştik, bir Tork parametresi girmem gerekiyor. Şimdi tork parametresini belirleyeceğim ama tork parametresini her defa buradan açıp girmek istemiyorum ben. Ha, buradan da girebilirim ama her defasında aslında Metcad sayfasını açmam gerekecek. Bunu yapmak istemiyorum. Tork parametresini kriyo parametrik göndersin. O zaman şöyle yapalım. Normal kriyonun parametrelerine geçelim. Q alt dire in parametresini oluştur diyorum. Başlangıç değeri ne olsun? Diyelim ki 400 olsun. Bir parametreye daha ihtiyacım var. Şuradaki patern sayısını sürmek için o da disk sayısı olsun number of disks diye bir parametre vereyim. Bunda başlangıç değeri kaç olsun 6 olsun diyelim. Çok önemli değil. Şimdi amacım paterni bu parametrenin kontrol etmesi. O zaman diyorum ki pattern unsurum burada. Al dedim bu patern ölçüsünü. patern sayısı ölçüsünü eşittir dedim. Number of disk parametresine eşitle. OK dedim. Şu an bakalım. Number of disk parametresi. Evet burada. Değişim açık. Altı. Kaçımız var şu anda? 5 adet e, elemanımız vardı. 3 olarak değiştireyim bunu. Rejenet ettiğimde değiştirmesi gerekiyor şu anda. Evet parametremiz datayı sürüyor şu anda. Herhangi problem yok. O zaman hemen bunları ekrandaki annotation'lar üzerinde de görmek için yani canlı canlı göreyim parametremin değerini oldu. Şuraya parametremi çağırıyorum. Number of disks şeklinde. Burada da Q in'i görmek istiyorum. Q in parametresini görmek istiyorum. Pardon başına sembolümüzü koymadık. 400. Yalnız böyle 400 binmiş gibi anlaşılıyor. Real number olduğu için şöyle yapacağım. Köşeli parantez nokta iki diyeceğim içerisinde. Sadece 2 basamak göstersin noktadan sonra. Tamam. Bu bana aynı zamanda bakın ekrandaki bu annotation bana aynı zamanda buradan bilgi girişini de sağlayacak bakın. Şöyle gelip ben burada torka çift klik yaptığımda mesela 500 olsun dediğimde bakın değeri değiştirdi. Aslında orada değeri değiştirmekle kalmadı parametremi de değiştirdi. Bu bana her defu bu beni her defasında bu parametre bölümünü açmaktan da kurtaracaktır. Şimdi her şey hazır görünüyor. Medkit sayfamda zaten hesabım hazır. Ha Medkit sayfasında yapacaklarımız aslında yine aynı. Input olarak atadınız bunu. Çünkü input'umuza kriyo parametrikten bilgi oraya gelecek. Ve eşittir deyip en sonunda bir sonuç elde ettiniz. Bunu da output olarak gönderdiğiniz. Assign output deyip işte input olarak ismi nasıl gidecek? Q'in ismiyle gidecek. E, Output'umun ismi ise emplace olarak gidecek. İsimlerini ayarlayıp MedCAD sayfasını kaydettim aslında. Bütün yaptığım bu. Bu aşamadan sonra artık MedCAD sayfasını tamamen kapatabilirim. Hiçbir işim kalmadı MedCAD sayfasıyla. Yapacağım şu. Analiz sekmesine geliyorum. Analiz sekmesinde Analiz Feature var bakın. Açtım bunu. hesabın ismi ne olsun? Hmm. Amplates. Kalk diye bir isim verelim buna. Burada Prime Analiz'den faydalanarak bir gerçekleştireceğim. Ve her zaman Regenet olsun bu. Next dedim. Şimdi bu aşamada MedCAD dokümanımı göstereceğim. Şuraya kaydetmiştim ben o dokümanı. clutch break design. Bakın şu an arka planda diğer pencereme düştü. Arka planda otomatik olarak kapatmıştım az önce. Otomatik olarak açıldı sayfam. Tekrar kontrol ediyorum. Q'yin belli Play sayım belli. Tamam, durabilir. Zaten tanımlama yaptıktan sonra tekrar kendisi otomatik kapanacak. Prime variable eklediyorum burada. Artıya dedim. Ne var prime variable'da? Q'yim var. Bakın dikkat edin bu kısım kroperometrikten prime'a, metge gidecek olan kısım burası. Q in'i aldım. Başka eklemeyeceğim. Creo parametrikte buna bir tane parametre at Hangi parametreyi belirlemiştik biz? Q in'i belirlemiştik. Q in parametresini al burada dedim. Şu anki değeri 500. Bir de Prime'den Creo'ya geri dönecek olan değerimiz var bizim. O zaman da Prime variable olarak ekle dedim burada. AndPlate gelecek bakın. N ise OK diyerek al dedim. Şu an compute dediğimde 6 500 Q'in değerine göre 6'yı vermeyebilir. Compute dediğimde güncel hesaplarını vermesi gerekiyor bana. Bakın 4'müş. Compute dediğimde hemen 4'ü verdi. Close diyerek kapattım onu. Şimdi oradan gelecek mplates değeri bir parametreye atacak. O parametrenin ismini soruyor bana bu sayfada. Parametre ismi ne olsun diye mcp-mplates mi olsun? Kalabilir mcp-mplates olarak. Yeşil tike klik dediğimde bu yapmış olduğum analiz feature'ını ürün ağacında bir unsur olarak kaydedecektir. Sol alt köşeye dikkat edin bakın. Ürün ağacımın en sonunda kalk ismini verdiğim analiz feature'i oluştu. Ve içerisinde bunun bir parametre gelecekti. Parametre'den kontrol ettiğimde mcp plates'i kullanacak. Bu aşamadan sonra tek yapacağım şey kriyonun relation'larına geri dönüp diyorum ki buradaki number of disk parametresi ne şu belirleyecek ne verilecek önce parametre ismini yazıyorum mcp n plates parametresi neyin içinde bu parametre feature id'si n plates kalk olan yani ismini yazıyorum bakın feature id fid yazdım alt tireden sonra n plates kalk yani şuradaki unsurumun ismi şu verify ediyorum number of disk'e geldi bakın OK dedim. Şu an reagent bekliyor zaten benden. Dikkat edin, metket sayfası da kapandı. Şu an artık hiç işimiz yok demiştik metket sayfasıyla. Reagent ettim. Disk sayımız 4 olarak güncellendi. Bakalım değiştirelim. Mesela Q inimizi kaç yapalım? 350 yapalım. 350 Nm uygularsak reagent ettik. Hiç metket sayfası açılmayacak bakın. Sadece okuyor metket sayfasından bilgileri. Reagent isteyecek alacağız bizden. Bakın disk sayısı 3 olarak karşıma geldi. Daha büyük bir değer girelim. Mesela 770 girelim bakalım. Recenet ettim. Evet, receneti sağlıyorum. Disk sayısı 8 olarak karşıma düştü bakın. Gördüğünüz gibi. Çok da zor yok. Yani burada dizaynı biraz parametrik hale getirmek gerekiyor. Yani sadece birkaç değişkenle diğer modellerin de güncellenebilir olması gerekiyor. Ona dikkat ettiğimiz müddetçe ve e, ilişkilerimizi doğru kurdu kurduğumuz müddetçe e, Metket bize datamızı güncellemede her zaman yardımcı olacaktır. Şimdi e, bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki MedCat'le ilgili MedCat'in Denemeye ihtiyaç duyarsanız bakın, Metket, hmm, ne yazayım, Matcat Free yazdığımda hemen karşıma gelecektir zaten, bizim PTC sitesi. Buradan download edebilirsiniz. Şöyle sayfayı açıp bunu da göstereyim. Bilgilerinizi doldurup sabit ettiğinizde. E, muhtemelen bir download linki gelecektir. Oradan kurabilirsiniz. 30 günlük full olarak gelecektir MedCat. 30 gün sonra tamamen kullanıma kapanmıyor. Sadece bazı advanced fonksiyonlar, işte sembolik hesaplamalar gibi bazı e, advanced fonksiyonlar kapanıyor. Yoksa yine işte bir türevi, integrali veya işte toplama çıkarmayı yaptırtabiliyorsunuz MedCat'e. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Aynı zamanda içerisindeki resources bölümünden de faydalanabilirsiniz. Peki katılımınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonuna diliyorum. Bir takşamlar.